Hatta ben dün dedim ki Özgür abi çekelim abi dedi. dedi ki ya burası Türkiye burada bir ah, günde neler olur dedi ya bende ne olacak abi dedim ya işte, bir olay oldu ama. Bu çekimi ya, yapacağız abi, ya akşam şey da bomba ya. patlayacağım onu da söyleyeceğim biraz sonra. Ay, özgür Çetin gizli bilgiler. <gülüyor> Trafo yapılanlar mı çok doğru değil ha o Twitter, twitter hepsi engelledi ya onları. Tinder bile engelleyecek <gülüyor> bir şey. <gülüyor> Teknoloji Okudan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan, ben Özgür Çetin. Teknoloji Okuyorum'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Hı. Bu hafta gerçekten gayet kalabalık bir gündem var. Klasik gündem. Türkiye gündemi zaten çok karışık, dünya da karıştı şu an. Aynen, dünya da karıştı biraz. Onlar da eklenince üstüne biraz kalabalıklaştı gündem. İlk haberimiz aslında Xiaomi ile ilgili. O da bugün sabah oldu. yani sabah, sabah. çıktı yani. Ee, normalde arkadaşlar bu video Cumartesi yayına giriyor ama biz hani Cuma cumartesi günü çekiyoruz, çekiyoruz. doğal olarak biliyorsunuz Cumartesi Pazar zaten sokağa çıkmak yasak vesaire. Ve bu sabah hatta ben dün dedim ki Özgür abi çekelim abi dedi. dedi ki ya burası Türkiye. Ah, Burada bir günde neler olur dedi. Ya ben de ne olacak abi dedim. Ee, işte. Bir sürü olay oldu ama. Bak, <gülüyor> bu, bu, bu, çek, bu çekimden sonra ya. da olacak. Ben sana söyleyeyim bak. Bu çekimi ya, yapacağız abi, ya. Yapacağız. Akşam da bomba patlayacak. Onu da söyleyeceğim biraz sonra. Hayır. Özgür Aynen. Çetin. Gizli bilgiler. <gülüyor> Almasın açık işte seni. <gülüyor> ya, ya. Şimdi arkadaşlar Xiaomi ile başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz e, 2019'da Huawei'ye bir yaptırım uygulanmaya başlanmıştı. Huawei'ye en önce karabesteye alındı, sonra ambargolar, ambargolar, ambargolar, ambargolar geldi. Ya biliyorlar bir artık onu. Daha sonrasında 2020 yılında zaten topuzun şiddeti kaçtı ve Huawei modellerinden Google servisleri vesaire her şey çıkartıldı. Bunun haricinde bir sürü firmada yaptırım uyguladı yine Huawei'ye. Ve şimdi aynı olay acaba Xiaomi'nin başına mı geliyor? Evet şimdi aslında bu tam olarak Huawei'ye yapıldığı gibi bir olay değil şu anda ama oraya doğru gidecek. Başlangıcı. Heh, olayın başlangıcı. Aa, evet, bu olayın arkasındaki temel sorun şu: Osmanlı, e, Amerika Birleşik Devletleri evet. bu Çinli markaların yükselişini bir şekilde engellemek istiyor. Evet. Şimdi önce Huawei ile başladı, hatta DJI falan da girdi o oristede. Biliyorsunuz evet, daha önce. drone, drone, drone, drone pazarındaki en önemli en isim. üretici. Sonra şimdi Xiaomi'de aldılar. Zaten yavaş yavaş diğer markalarda gidecek gibi görünüyor. Onlar da yükselirse. Evet, yani demokrasi, demokrasi beşi, Amerika ama öyle değilmiş. Evet ya, yani demokrasi beşi demeyelim. Yani gördük oradaki evet, demokrasi şeyde. olaylarını da, evet. meclisi kosmalar, Kongreye bir de, evet Şimdi arkadaşlar yani bu çok sürpriz bir olay olmadı aslında benim için. Ee, yaklaşık olarak 2019'un ikinci yarısıydı sanırım. Bana kuzenim geldi dedi ki Ufuk, abi dedi ben yeni telefon alacağım, ne alayım? Dedim ki Ufuk, başının aromasını istemiyorsan iPhone al. Hani güncelleme geldi mi? Gelmedi mi? Bütçesi de yüksekti biraz o zaman. Dedim istediğini alırsın. Hani ama ben sana iphone öneririm madem yüksek bütçem var. Gitmiş sonra Xiaomi almış. Mi 8 mi? almış o zaman işte. Tamam. Sonra dedim ki bak bugün Huawei'nin başına gelin. Yani Yarın Xiaomi'nin başına gelirim. O zaman kardeşim yani. de vardı. Onur buradan selamlar kendisine. Dedi ki ya ne alakası var dedi. Bir Huawei yaptılar dedi Xiaomi ile ne alakası. Xiaomi kendi halinde falan. Bak ne oldu. Şimdi gel dediğin noktaya geldi ama söylediğimiz gibi. Diğer markalar içinde şu an hala var yani. Bu arkadaşlar bence de demin Özgür abin de dediği gibi Amerika'nın yükselen firmaların önünü kesmek istediği için yaptığı bir şey. Ama bence mesela Samsung'a yapmazlar. Güney Karak kardeş ülke Amerika'ya. Ona bir şey olmaz. Bana yapmazlar diye düşünüyorum mesela. Bir de Samsung'un o kadar şeyi yok. Bir de Samsung'un gücü de var abi. Ekran ekran üretiyor evet, ya. Abi, yani ben de o zamana ekran Hı. vermiyorum hadi bakalım. Ama şu anda Çinler çok bir karşılık vermiyor. Yani bunun önümüzdeki dönemlerde olur? Ama Çin'in yaptırımı yok herhalde. Ne karşılık görebilir ki? Ne yani, diyecek? Kendi ürünlerim... Ya Ama... yaptırmıyorum dese mesela hani orada biliyorsun üretim gücü şey var. Adamlar zaten... Ya ortada olup kaydılar. Hayır şöyle bir şey yapabilir ki zaten yapıyor aslında onu. Hani sen benim ürünlerimi kendi ürünlerini benim ülkemde satmak istiyorsan belli kurallara uyacaksın diye uyuyor. Apple biliyorsun iPhone'da işte Google yok mesela orada sattığı ürünlerle. Bazı hizmetler Ya Dubai'nin çalıştığı... Dubai'de mesela FaceTime çalışmıyor. Yani, yani onlar koyuyorlar. Ama Çin'in yaptırmıyor işte. Evet, yaptırmıyor. Mesela bu Amerika gibi bir yaptı. Amerika kalktı. TSMC'nin Huawei'li olan ilişkisinizede dedi mesela. TSMC dediğin Tayvanlı bir şirket. Ne alakadarsin? Tamam, adamın gücü yetiyor Hı -hı. oraya. Bu yani. da Evet neyse bu konu uzun uzun. Ya uzar şey. daha o. Uzandı. Bakalım daha yeni başladı arkadaşlar evet. bu konu. Nereye, Nereye gidecek? Göreceğiz. Hatta Xiaomi Türkiye'ye bir açıklama yaptı. Açıklama yaptı. Yaptı. Komünist partisi yayınladık. bilmem nesi falan filan değiliz sanırım. Ama tabii Amerika için ne kadar bunlar e, bağlayıcı olur bilmiyoruz. Bir de şimdi orada biliyorsunuz başkanlık değişecek vesaire. Onun sonucunda ne gibi yani, olaylar olacak? Biden farklı olabilir. düşünebilirim mi? Yani. Trump'tan ona bakacağız. Evet ya, şimdi... Trump bir de psikopat bir adam. Değişim. Adam Apple bile diyordu sen oradaki fabrikanı kapat buraya gel gelmezsen şöyle hani Bu arada Trump'a yapılanlar mı çok doğru değil ha? O Twitter, Twitter hepsi engelledi ya onları. Yani şu anda en o son hani şey engellemişti işte, kadar Snapchat alakalı. falan bile engelledi hani, yani. Takip etmediğin yerdeki... Tinder bile engelleyecek <gülüyor> bir şey. <gülüyor> Alakasız yerlerdeki şey Hay, gelmişken onu konuşalım. Bak WhatsApp meselesi var Türkiye'deki, evet. hala devam mı ediyor bu sorun arkadaşlar bu arada. Facebook... 8 Şubat son tarihi arkadaşlar. Facebook'üne de diyor ama Facebook'un başında çok büyük bir bela var. Bugün, yarın, az önce söylediğim videonun başında, e, bu sosyal medya yasası ha. yüzünden temsilci ataması gerekiyor. Bugün, yarının süresi doluyor. Belki bu akşam bile dolar ha. Ben söyleyeyim sana, Cuma akşamı için söylüyorum. Cumartesi günü belki farklı... Bir Sadece Facebook kaldı var. peki? Facebook ve Twitter var. Twitter hmm. Ya Ama Twitter şöyle önemli değil. Twitter'a kaç kişi ilan evet, veriyor? Ver, ver. Yani. Ha, vermese ne olur şimdi yeni gelecek yaptırımlar önce bir 10 milyon ceza verdiler sonra 30 milyon verdiler şimdi yeni gelecek olan yaptırımda reklam yasağı başlayacak. Evet, Facebook tarafında Ama reklam veriyor. Ama Facebook'ta bir de şöyle bir sorun var. Facebook'ta birçok küçük işletme de reklam veriyor. da kapsıyor bu tabii. yasak bu arada arkadaşlar. Facebook o yüzden yani e, Facebook, Instagram falan WhatsApp çok sıkıntılı bir sürece giriyor Bakalım, şu anda. Bakalım sonraki bir ayda da WhatsApp'ı kapsamıyor da. O sosyal medya platformunda da soruşturma ama WhatsApp da soruşturma sonuçta maçları. Işte, zaten yani. WhatsApp o, ayrı bir olay. Ayrı o, bir ayrı bir olay. Şu anda diğer uygulamalara bir göç var sanal kavimler geçiyor. Evet, Bip'e gidiyorlar, işte, Telegram'a Telegram, geçiyorlar. Telegram şu anda çok ağırlıklı. Hatta kanallar, gruplar vesaire oluşturulmuş ki. Ama Bip ki. de feciye gidiyor yalnız. 10 milyon katılıp olmuş evet, ki. Bip de, Kamu, de bayağı uçtur. Kamu komple geçiyor artık. Ha bir de Bip demişken, ondan da bahsedelim madem. E, Türksel, Türk Telekom ve Vodafone güçlerini birleştirdiler arkadaşlar. E, bu sabah içinden de böyle bir bülten geldi. Ha ha ha ha ha ha ha. Gülten'e ilk baktımda şaşırdım ama işte Vodafone Türkcell aynı üçününle aynısını ne? dedim hayırdır ne olmuş baktım arkadaşlar sosyal medya tarafında güçlerini birleştirmişler yani bip ve yay, yay uygulamalarında. Şimdi Türkcell'in bip'i var e, Türk Telekom'un yayı var Vodafone ama Vodafone bir şey yok, yok bir şey. da yapar yani. Vodafone diyor ki Türkcell ve bip kullandığınız zaman diyor işte Vodafone pes midir bir şey varmış evet. galiba onun içinde ücretsiz olacak diyor. Türkcell de diyor ki yayı kullanırsanız benim data paketimden yemeyecek Hı. diyor. Türk Telekom ve Vodafone diyor ki işte Türk e, Türkcell'in Bip'ini kullanırsanız bizim paketlerden yemeyecek diyor. Yani sosyal medya hesapları yani anlık mesajlaşma Bip, yayda sosyal medya programı yani evet. Twitter gibi biliyorsunuz platformu. Onları kullandığınız zaman operatörlere para vermeyeceksiniz arkadaşlar. Ya, güzel evet. bir. Güzel olay bir olay hareket yani. işbirliği. Güzel. Tamamlar tamam böyle patladığı şeyle. Evet. bir çiviyle bunlar çekecek. Aynen. Ya burada arkadaşlar en başından beri biz bunu söylüyoruz aslında. Hani Hangi uygulamanın hangi verilerimizi topladığından ziyade WhatsApp'ın kalkıp da Avrupa'daki işte ülkeleri ben bunu muaf tutuyorum ama Türkiye'ye dayatmaya devam ediyorum demesi yanlış. Evet. Biz bu yüzden WhatsApp'ı kınadık. Yoksa hani hangi bilgilerimizi alıyor şunu zaten önceden de almak istedim alıyorduk. Alıyorduk evet. Ama böyle alenen beyan ederek gözüne soka soka ben bunları alacağım demesi de. Başka bir şey, hala evet. sığarıyor bu arada. Bugün de açıklama yollamışlar. İşte biz bir Whatsapp'tan mesaj göndereceğiz size bilmem ne. Sizin hangi bilginizi arıyorsunuz falan filan. Abi bırakın artık bu işleri yani. Avrupa'ya böyle... yok, Türkiye'ye yani var. var. Yok, burada tabii Avrupa'da bir de şu var. Avrupa'da bir yaptırım gücü var yani. Atıyorum Avrupa'da milyarlarca dolar ceza kesiliyor Google olsun işte Facebook olsun. Adamlar ödüyor. Biz kestiğimiz zaman adam diyor ki ben bunu ödemem pazardan da çıkarım. İşte çıkamayacak, ben sana söylüyorum. Şu an çıkamayacak. işte, çıkamayacak. Bu bir test süreci diyebiliriz. Şimdi Galaxy S21 modelleri tanıtıldı. Biz onlara hatta ilk yayınla... Yani hem canlı yayın yaptık, yaptık hem de gibi. bir tanıtım. biliyorsunuz. Ön biliyorsun incelemesini yani. yayınladık arkadaşlar. Yukarıdan bir bant verelim, onu direkt o izlesinler. Bant, evet, oraya gidip nazihaktan çok uçuk yani. Ha Yani onu eleştirelim ama 16.500 lira. Yani ayıptır. S21 Ultra HD. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki, vergi var. Geçen sene de vardı arkadaşlar, aynı vergiler vardı. Geçen sene 650 Euro olan telefon, Samsung Türkiye'de 6500 liraya sattı. Bu sene 1100 lira olarak duyuruyor. Türkiye'de 16500 liraya satıyor yani. Biraz orak sizi evet. Neyse koronavirüs aşı testi süreci başladı. Onunla ilgili bir aşı video yaptık arkadaşlar. Nasıl randevu alabileceğinize dair bir video hazırladık. Onu da ederseniz yukarıdan bir kart verelim oradan bakabilirsiniz. Ama şu anda sağlık çalışanı değilseniz evet. yani zaten evet. bir önceliğin evet. yok burada belirtelim. Evet. Orada bir öncelik tablosu yayınlamışlar da bayağı bir tablo yani öyle. Herkes yani öncelikli yani. yani. Bir sitede görmüştüm. Yok kimse öncelikli de. yani mesela hani 65 yaş üstü diyorduk ya biz. Onları da mesela bir sürü gruba ayırmışlar 65 yaş üstüne. Hmm. Mesela 1A, 1B, 1C, 1D, 1E diye gidiyor onlar da böyle işte yok kalp hastalığı olanlar, şeker hastalığı olanlar. öyle bir sürü grup var hani öğretmenler öncelikli gruptaydı mesela onlar bile o listede bayağı alt sırada kalıyor ki normal vatandaşlar nerede kalıyordur bilemiyorum. Artık alt. O önümüzdeki 1 2 için de süreç uzanacak gibi geliyor bana. Yani çünkü 300.000 kişiye yapılmış bir 400 de 400.000 mi 400 oldu? Bin. Tamam 400.000 kişi bir günde. Tamamlar sağlık çalışanları zaten hepsi hastanede olduğu için. Tak, tak, Hazır hastane tak tak Şimdi mesela bizim milletimizde bile şey var yani. Randevu alacaksın ya. Ağır adam. E, Alıyor gitmiyor. Yani bu tarz sorunlar da olacak. Evet. Şimdi bir diğer haberimiz ise İstanbul Kart HES entegrasyonu biz anlatmıştık onun videosu var yine yukarıdan izlersiniz. 15 Ocak yani bugün Son bir gün arkadaşlar. geçmiş oldu. 15 Ocak'tan itibaren İstanbul kartınızla HES kodunuzu eşleştirmezseniz ne yazık ki kullanamayacaksınız. Toplu taşımayın. O yüzden onu yapmayı unutmayın. Yapmayı bilmiyorsanız da kutuda çıkaracağımız videodan izleyebilirsiniz. Bir video. tane onun isimli de video çekmiştik. Bu arada evet. CS de sona erdi arkadaşlar. Bu seneki CS biraz sessiz sedasız gerçekleşti. Çünkü neden? Online bir etkinlik oldu. Dolayısıyla online olduğu için de öyle çok, çok şarşaal vesaire olmadı. Biliyorum son senelerde ama. güzeldi ama mesela sen kaç 4, kere, 4 kere gittin. CS e yani. kere oradan, oradan oraya koşuyordun, oradan oraya evet. koşuyordun. Hemen direkt olarak tanıtılan önerileri canlı fotoğraflıyordun, yorumluyordun, anlatıyordun vesaire. Evet. Diğer bütün hani editörler vesaire de böyle çalışıyordu. Dolayısıyla bir ilgi uyanıyordu. Evet. Ama bu sene evet. ne oldu? Her firma kendi online etkinliğini düzenledi. Evet, o, yüzden. o yüzden de çok fazla ses geçiyor. Ama yani. biz bir tek Asus için yaptık biliyorsun. Asus'la ilgili bir Asus'u yapmamızın sebebi de şuydu arkadaşlar, onu da hemen beritelim. Çok ürün tanıttılar ve dikkat çekici ürünler de, tanıttılar. Evet. Ha, diğer firmalar o kadar çok tanıtmadı ve yani çok da böyle beni heyecanlandıran bir şey yoktu açıkçası. Evet. Ama Asus bayağı bir yapmış. Taşınabilir ekran kartı yapmış adamlar yani daha davranmış. Yani. Bir tane mesela klavyeleri vardı. Ayrılıyor içiye, hmm. oradan oraya geçiyor falan. Değişik günleri vardı arkadaşlar, o yüzden ona güzel bir video hazırladık. O da gelecek. O da gelecek yakında, birkaç güne kadar. Onu da yayına vereceğiz arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Teknoloji oku yorumum bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Konuyla ilgili sorularınız, görüşleriniz olsa bu videonun altında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı izlediğin büyük bir çoğunluğu abone değil takip ediyorum arkadaşlar. Ve <gülüyor> bizde bütçenizi bak. Ona takip göre ediyorum. bakıyorum ona tıklar, ona göre. Ee, ve bizleri istiyorsanız eğer Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan takip edebilirsiniz. Haftaya yepyeni bir gündem programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.